Zafere giden iki program. Bunlardan birisi üç yıldır devam eden yaklaşık yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı. Diğeri de kitabımın e, ismine benzerliklerini taşıyan içgörü Programı. Farkındalık ve içgörü Programı. O da iki yıldır devam ediyor. Bu arada sizlerden kitabımın ismini çok merak ettiğinizi e, Sezer gibiyim. Tabii bu, bununla ilgili çok Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından... Gerek Twitter, gerek Instagram ve gerek Facebook üzerinden sorular geliyor. Çok yakında şu anda matbaaya verildi. Kıymetli uzman klinik psikolog Şakir Elnaz Beyefendi ile yazmış bulunmaktayız. Bu arada ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Kitabımın ismi de Farkındalık ve Mutlu Olma Sanatı kitabıdır. Efendim yakında raflarda ve ellerinizde yerini kalplerinizde, Tahtını alacak ve evet, sizlere birçok konu konu faydalı olacak. Biraz bahsedeyim isterseniz. Kitap, e, Farkındalık ve Mutlu Olma Sanatı kitabı aynı yeni bir yaşam, yeni bir kariyer TV programı gibi ve içgörü TV programım gibi, aynı zamanda katıldığım tüm programlar gibi tek başına okunduğunda veya seyredildiğinde aynı Paylaşımlarım gibi insana birçok farkındalık kazandıran, yaşama sevinciyle ilgili tüyolar veren, e, taktikler veren, yöntemler öğreten bir kitap. Tabii ki çok akıcı. Aynı programlarım gibi inanılmaz bir şekilde akıyor, gidiyor. Bu arada siz dertlerinizden ve sıkıntılarınızdan bayağı bir uzaklaşıyorsunuz. Niye? Sürekli dertleri ve sıkıntıları... Takıntı haline getirmek. Düşünsenize bir arabada gidiyorsunuz ve sürekli gaza basıyorsunuz. Sürekli gaz, devamlı gaz, devamlı gaz fren devamlı gaz büren. Ne olur? Hayatınız duman olur. Ortalıkta toz duman olur. O yüzden siz ne yapmanız gerekiyor? Bu arada bir e, sorularımıza bakalım hemen. Evet, kıymetli hocam. Devamlı e, bazı konuları takıntı yapıyorum. Sürekli endişe ediyorum. Bu tip durumlarda ne yapmam gerekiyor diye bizlere bir soru gelmiş. Evet, hemen bununla ilgili tabii ki bir yöntem vereceğiz. Hepimizin dertleri var, hepimizin sıkıntıları var. Ama burada akıllı davranmak gerekiyor. Sürekli aynı konuya odaklandığınızda düşünsenize, size aynı konuyu soruyor tasvir etmek için aynı yemekle özdeşleştireyim. Yani size devamlı baklava ikram edirse, ben bu arada Afyonkarahisarlıyım, devamlı kaymak verirse, devamlı sucuk verirse, düşünseniz de ikram üstüne ikram. Çay severler için devamlı çay verirse, devamlı kahve verirse, e, belli bir süre sonra mide iflas ettiği gibi insan e, bal börek de olsa sürekli yemediği gibi. Bazen acı biber de lazım. Hayatın sıkıntıları, kaygıları, endişeleri ve takıntıları da lazım. Çünkü yeterince sinir, yeterince stres bizlere iyi gelir. Aynı bu baharat severler gibi. Yani pul biberinden, acı biberinden, <gülüyor> düşünsenize farklı baharat çeşitleri ve tatları. Yani gözlerimizi yaşartan soğan bile ne kadar yemeklerimize tat katıyor, doğru değil mi? Ne kadar adeta... Yani çoğu şey tadını tuzunu veren şeylerden birisi de soğandır. E tabii ki niye bunları örnek veriyorum? Çoğunlukla insanımız midesini doldururken, fiziki görünüşüne önem verirken, sosyal medyalarda boy gösterirken, boy boy pozlar, fotoğraflar, giyimler, makyajlar ve telefonlar, markalar, arabalar, yatlar, katlar, gırla giderken ama ne oluyor? Beynimizi, ruhumuzu ve zihnimizi ihmal ediyoruz. Zihin bu noktada adeta mama gibi stresler, öfkeler, sinirler, kaygılar, takıntılar, hatta günümüzde bir sorun yoksa geçmişe gidip eski defterleri açıp Osmanlı arşivine girip bir takım takıntıları takıntı yapabiliyor. Bunda da bir girince nasıl ki bir e, yıllardır girilmeyen bir viraniye girdiğinizde toz duman, e nefes yollarınız, solunum yollarınız tıkanır. Aynı şekilde sürekli bir endişe ve kaygı yaşadığınızda da sürekli bir konuya fokuslandığınız ve takıntı yaptığınızda ve üzüntü ve sinir harbine girdiğinizde beyinde yavaş yavaş sulanmaya, devreden çıkmaya ve devreleriniz yanmaya başlar. İşte bunun için size bomba gibi bir teknikten bahsedeceğim. Bu tekniğin adı TR metodu. Yani takıntılara, endişelere, endişelere. Randevu metodu. Peki nasıl başaracağız bunu? Bunu başarmak çok kolay. Belki merak içindesiniz. Hemen cevaplamak isterim. Bu arada bir reklam girelim. My Life Danışmanlık Merkezi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programının sponsoru kendileri. Aynı zamanda... İçgörü programı ve tüm takım arkadaşlarıma buradan teşekkürler ediyorum. Özellikle uzman klinik psikolog Gülten Hanım hanımefendiye, Yüksel Köksel hanımefendiye, Ayşim Hanım hanımefendiye ve Furkan Çufa psikolojik danışman beyefendiye sevgiler, selamlar ve diğer tüm arkadaşlarımıza, takım arkadaşlarımıza Bakırköy My Life Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden Ahmet Kurnaz beyefendiye de programlarımızdan de, Programlarımıza olan desteklerinden dolayı e, teşekkür ediyoruz. Tabii ki Seyhan Soylanım hanımefendiyi de kanalımızda unutmuyoruz. Tüm kanal çalışanlarına, Business Channel Türk TV stüdyo başta e, kanal sahiplerine, stajyerlerine, konuk ve e, burada yerleşik sunucularına ve tüm program yapımcılarına bana olan desteklerinden dolayı teşekkür